Türkiye'de gazetecilik e, uzun zamandır e, baskı altında. Yani eğer Türkiye'de gazetecilik yapıyorsanız ve e, gazeteciliğin topluma doğruları, gerçekleri ulaştırmak bir doğal, mesleki bir e, görevi olduğuna da kanat getirmişseniz başınıza bazı şeyler gelebilmez. bu ülkede çok doğaldır.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 Her ne kadar e, bu darbe girişiminin e, baş aktörü olan FETÖ ile ilişkilendirilse de e, FETÖ ile ilişkisi olmayan, o medya kuruluşlarında çalışmayan gazeteciler de e, hedef haline gelindi. E, sadece hatırlanacaktır e, 77 tane medya kuruluşu e, darbe girişimi sonrasında KYK'larla e, kapatıldı.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 Hedef haline getiriliyor. O gazetecilerin, ki bu sadece gazetecilere ilişkin de değil, siyasetçilere, aydınlara, birçok insana, muhalife yönelik aynı şey yürüyor. Ee, kampanya açılıyor aleyhinde ve sosyal medya paylaşımları inceleniyor. İşte 3 yıl, 5 yıl önce attığı bir tweet yüzünden bile davalar açılabiliyor. Üstelik bunlar... Yılmaz ee, bir çiftte standartla yapılıyor. 2016 Martında da Özgür'den Gazetesi'nin Yaz İşleri Müdürü'ne e, başladım. E, tabii o dönem Türkiye'de e, çözüm sürecinin bittiği, e, müzakere sürecinin bittiği. E,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 hepimizi gazetede çalışan 22-23 kişiye yakın insan, misafirlerimizle birlikte darp ederek, işkence ederek ee, biz arabalara indirildik ve daha sonra da e, bir altı gün sonra da ben ve o dönem genel yayın genel başladığım zaman bir kayda içimiz tutuklandı. 2016 yılında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 Kırk defa emniyete çağrıldım, ifade verdim. Ben 2011 yılında, bir yılda cezaevinde kaldım, Kandıra Cezaevinde kaldıktan sonra.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 çünkü e, o zaman eşim dört buçuk aylık hamileydi, yani baba olacaktık, anne olacaktık, e, bir şekilde çoluk çocuğa karışmış olacaktık mesleki faaliyetlerimizin yanında, e, ben cezaevindeyken e, kızım doğdu, e, bir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 sen gazetecisin diye tutuklamıyorlar genelde. Yani bir suç uyduruyorlar. Bu uydurulan suç da genellikle terör bağlantısı deniyor ve yasalar acayip, hakikaten acayip Türkiye'de. Yani terör örgütü üyesi olmamakla birlikte diye başlayan işte bir iltisak şeyi kurulup, ee, insanlar çok rahat e, tutuklanabiliyor, yargılanabiliyor. Örneğin, e, geçtiğimiz günlerde Van'da e, iki köylüye güvenlik güçleri tarafından işkence edildi. Köylerden biri öldü, bir yeri yaralandı. E, bununla ilgili haberler yapan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 Belirtmiştim, yoğunluklu olarak DAEŞ'in Kobani'ye dönük saldırıları vardı. Ve bu saldırıları protestoları yaşandı tüm bölge kentlerinde. Ben de buradaki gelişmeleri aktarabilmek adına oralarda bulundum. Cizre'de, Nusaybin'de, Netarkeçit'te, Derik'te, birçok alanda birebir çatışmaların yaşandığı, şehir savaşlarının yaşandığı alanda Birebir bulunarak buradaki gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Hapis tehditleri yüzünden yaşadığım ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Biz gazeteciler, hak ilerlerine çok çok fazla maruz kalıyoruz. Ben mesela bence arkadaşların içerisinde en az soruşturmalara tabi tutan biriyim. Yani düşün benim de 5-6 tane soruşturma soruşturmam var. Cezaevine girdim bununla ilgili yaptığım haberlerden dolayı. E, suç sayılarak ve cezaevine gidildim. E, aylarca çocuklarımdan, e, işimden, görevimden, e, mesleğimden e, yoksun bırakıldım. Gazeteciler açısından zaten Türkiye son 5-6 yıldır dünyada Çin, Suda Arabistan, Mısır, İran gibi, Rusya gibi ülkelerle adanılıyor ve en kötü durumdaki hep yük ülkeden biri. Yani hem içerideki gazeteci e, özgürlüğüne mahsumluyum, özgürlüğünden mahrum bırakılan gazeteci sayısı anlamda hem kapatılan yayın organları anlamda. Yani 2016'daki darbe girişiminden sonra neredeyse 200'e yakın basın yayın organı, gazete, televizyon, radyo, site kapatıldı. Ve çıkarılan Cumhurbaşkanı karanlamaları ile bu devam ediyor aslında. Yani iktidar basının neredeyse %95'ini tamamen kontrol altına almıştı.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 E, yapan e, meslektaşlarımız e, yoğun bir baskı altındaydı. E, bu süreç tutuklanmaya, e, silahlı saldırılara, e, birebir ölüm tehditlerine kadar varıyordu. Ki sonuçta e, ben de e, darbe girişiminden önceliği ki Şubat 2016 16 tarihinde yaptığım haberler e, gerekçe gösterilerek tutuklandım. Ki bu haberler e, devletin aslında duyulmasını istemediği e, şeyleri yazmıştık bu haberlerde ve sadece ben değil o dönem yaklaşık 20 muhabir birebir benim gibi sahada çalışan muhabir arkadaşlarım hepsi tutuklandı ve tutuklamalarımıza yapılan gereçler sudan bahanelerdi orada çektiğimiz fotoğraflar yaptığımız canlı bağlantılar çektiğimiz görüntüler ve fotoğraflar ve benim 6 aydan sonra 15 Temmuz Arbe girişiminden 3 gün sonra 18 Temmuz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 bir halanda yaşıyor, Mayıs seçtim ve ülkemi yasal dışı, topraklarımı yasal dışı bir şekilde terk etmek zorunda kaldım. Yani en son bildiğiniz gibi Batman'da uzman çavuşun bir genç bir kadına tecavüzü sonrası da genç kadının intiharı sürüklemesiyle sonuçlanan bir olay vardı. Biz bunu haberleştirdik. Haberleştiren gazetelerden, gazetelerden bir tanesiyiz, ajanslardan bir tanesiyiz, böyle daha doğru olur. E, fakat bu yaptığımız e, haberlerden dolayı e, ifadeye çağrıldı, gözaltına alındı ve ifadeye alındı. E, yani ifadede sorulan sorularla bir tanesi de e, neden haber yaptınız? Yani bir gazeteciye sorulacak e, soru bu değil aslında. Türkiye'de e, tamamen e, bir e, keyfiyet ve e, basının e, alanını da daraltan e, tamamen e, mevcut iktidarın istediği haberlerin e, ya da yayınların yapılabildiği e, alanlarla e, bunun dışında kalanlara izin verilmediği e, haber ya da herhangi bir e, çekim yapmamızın önüne e, geçen bir e, politik hat e, izleniyor. Burada da doğal olarak şu ortaya çıkıyor. E, i̇ktidarın e, propaganda aygıtına e, dönüşen bir medya e, olma meselesi.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 Yaptığımız bu helikopter meselesinden dolayı altı ay cezaevinde kaldık. Biraz kamuoyu baskısı olmamış olsaydı belki bugün Hale cezaevindeydik, belki bir yıl, birçok bir yıl daha cezaevinde kalacaktık. Belki bize verilecek 5 yıldan 15 yıla kadar hapis yazısıyla cezalandırıldığımız zaman belki 6 yıl, 10 yıl, 5 yıl belki kalacaktık bu cezaevinde. Ama işte kamuoyunun biraz daha baskısı, gerçekten gazetecilerin yürüttüğü kampanyalar sayesinde belki ee,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 e, ...gazetecilere sahip çıkması gerekiyor. De, hiçbir aykırı sesin çıkmasına e, izin vermiyor. E, hazırlanan itti açıkçası gülünecek itti Yani benim yargılandığım e, ve ceza aldığım davalarda... Da, ...benim hiç, benim e, çalıştığım dönemde ve dönemde hiçbir haberimize, yalanlama gelmedi. Yani sizin verileriniz yanlıştır, haberiniz yanlıştır, bildiğiniz yanlıştır, bir çarpma vardır... ...bir manipülasyon vardır, üzerinden değil bu Hatta çünkü siz bu haberi niye yaptınız? Bu haber iktidarın işine yaramıyorsa o zaman siz suçlu ve cezanızı görmelisiniz bir bir yaklaşım var. Bir doğrudan politik bir yaklaşım var. Bunu hem yargı tacizi üzerinden sürdürüyor e, iktidar, e, hem de aynı zamanda zor aylıklarını devreye sokaran. Son zamanlarda da hükümetin e, basın özgürlüğüne karşı elinde e, koz olarak kullandığı bir şey var, bunların sarı basın kartı yok.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 e, spor e, etkinlikleri yapmalarının engellenmesi gibi e, cezalı birçok e, hak ihlaliyle e, yüz e, yüze kaldılar. En son e, 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs'ın hemen e, öncesinde e, bakanlık tarafından bir genelge yayınlandı ve eylem ve etkinliklerde e, polisin e, fotoğraf, video ve e, her türlü kaydının almasının e, yasaklandığını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 e, gazeteciler asla suç işlemez gibi bir ifade de kullanmak istemiyorum. E, gazeteci suç işleyebilir, yani normal vatandaş gibi. E, ama e, bu gazetecilik faaliyetiyle ilgili e, bir şey değilse zaten kimsenin itiraz yok. Ama gazetecilik faaliyetinin e, bir suç olduğunu düşünüyorsanız e, bunun e, öncelikle yargılamasının hızlı yapılması e, sendik olarak en öncelikli talebimiz gazetecilerin tutuksuz yargılanması. Ceza kesinleşene kadar e, tutuksuz kalmaları e, en önemli taleplerimizin başında geliyor. Ne olursa olsun biz bu işi yapacağız. Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. E, bir sürü dosya, bir sürü mahkeme devam ediyor. Davalar devam ediyor. Açıkçası siyasal sürecin alacağı e, konuma göre, alacağı sertlik durumuna göre bizim de mesleğimizin sınırları biraz belirlenmiş oluyor. Ya o sınırlar içerisinde kalıp cezaeviyle, yargılanmasıyla,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 ...insan hakları ihlallerini, işkenceleri yazamıyorsa toplum da bu şekildedir. Yani toplumun aynası gazetecidir. Ama ben yazabiliyorsam bu toplum da söyleyebilir. Ben konuşabiliyorsam bu toplum da konuşabilir. Ben Türkiye'yi sadece baskılarla mağlup bir ülke olmadığını düşünüyorum. Ve özellikle yabancı meslektaşlarımız da dünyanın başka bir yerinde...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 ...değerlerimizin evrensel standartlarda, bu topraklarda da bu taleplerin de karşılanmasını e, istiyoruz. Ve açık, sivil, şeffaf şey yapıyoruz. E, Sadece tarihe biz e, namuslu e, mesleğinin mesleğin gereğini yerine getiren namuslu insanlar ve gazeteciler olarak geçeceğimiz de şimdiden şöyle i̇şte bu kadar çok baskıya rağmen e, direnen gazeteciler, yani haber yapmakta direnen gerçekleri kamuoyuna ulaştırmaya çalışan gazeteciler var. Bir kere bu, bu direniş de bence bu günler geçti de yani tarihe geçecek. Yani mesleğe ihanet çok büyük boyutta ama yani bu ihanet konuşulacak tabii ama bunun yanında direnenler de konuşulacak. Gerçekten gazetecilik yapanlar da konuşulacak. Bu da onurlu bir ee, gazetecilik açısından, bizim açımızdan onurlu bir durum, ee, umutlanmamız için e, yeterli bir neden.